Tekrar hoş geldiniz. Önceki videomda biraz hızlı anlattığım için son örneğin üstünden bir daha geçeceğim. Hilesiz bir madeni param olduğunu ve bunu iki kere havaya attığımı söylemiştim. Ve iki seferde de tura gelme olasılığını öğrenmek istiyorum. İlk başta tura gelme olasılığının 1 bölü 2 olduğunu zaten biliyoruz. İlk seferinde tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Ve ilk seferinde yazı gelme olasılığı da aynı 1 bölü 2. Ve sonra madeni parayı tekrar havaya atacağım. Ve diyelim ki bunları hayali bir dünyada düşünün. Bu dünyada tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Ve bunda tekrar parayı atacağım. Yine tura gelme ihtimalinin 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Ve yazı gelme olasılığı da bu ikinci atışta yine 1 bölü 2. Ve diğer tarafta da aynı şekilde diğer olasılıkları çözebiliriz. Buraya çizeceğim sadece. İkinci atış için 1 bölü 2 tura gelme olasılığı olduğunu biliyorum. Ayrıca ikinci atışta yazı gelme olasılığının da 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Buna olasılık ağacı deniyor. Çok büyük sayılarla uğraşmıyorsanız bu genelde çok iyi bir yöntem. Eğer 100 aşamalı çok karışacak olasılıklarla ya da her aşamada 50 farklı durumla uğraşmıyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu durumda her düğüm için, yani her olası durum için iki dal var. Yani her aşama için çok fazla olasılık yok. Bu yöntemle sonuç kolay bir şekilde bulunabilir. Böyle durumlarda olasılık ağacı gerçekten iyi çalışır. Böylelikle bilgiler karşısında bunalmazsınız. Size olasılık ağacını kullanarak daha zor hesaplamalar yapmayı da göstereceğim. Bu ilk aşamaydı. Şimdi bu da ikinci aşama. Biz buraya ulaşmanın olasılığını bilmek istiyoruz çünkü birinci ve ikinci aşamalarda tura var. Buraya ulaşmanın 1 bölü 2 olasılığı olduğunu biliyoruz ve bu 1 bölü 2'nin 1 bölü 2 ile çarpılmasıyla buraya geliyoruz. Yani buraya ulaşmanın olasılığı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 4'e eşit oluyor. Başka bir düşünme şekli ise, bunları senaryolar olarak görmektir. Bu, tura tura senaryosu. Çünkü ilk tura ve ardından tekrar tura geliyor. Bu, tura yazı senaryosu. Bu, yazı tura senaryosu. Önce yazı, daha sonra da tura var. Ve bu senaryoda, yazı yazı senaryosu. Bunların hepsi, eşit olasılıklı senaryolar. Birinin diğerinden daha fazla olması için hiçbir neden yok. Yani 4 eşit olasılıklı senaryomuz var. Eşit olasılıklı senaryolar. Toplam 4 tane. Bu eşit olasılıklı senaryoların hangisi bizim olasılığımız? Bunlardan biri tura tura. Yani 1 bölü 4 olasılıklı. Bu başka bir bakış açısı. Başka bir bakış açısı ise eğer bunu 100 kere yapsaydık, ilk atışta tura gelme olasılığı 50 olurdu. Ve o 50 tanenin içinde 25 tanesi, yani 50'nin yarısı yine tura olur. Yani 100 atıştan 25 tanesi tura ile sonuçlanır. %25 ihtimal. Size bunların hepsinin eşit olduğunu göstermek istedim. Burada her şeyi anladığınızdan emin olmak istiyorum. Şimdi bu olasılık ağacını çizdiğimize göre bunun boşa gitmesini istemiyorum. Size bir durum daha vereceğim. Bir tura ve bir yazı gelme olasılığı nedir? Ve dikkatli olun, illa o sırada olmak zorunda olduğunu söylemiyorum. Yani yazı tura veya tura yazı gelebilir. Bunu yazacağım. Bu yazı tura gelme olasılığına artı tura yazı gelme olasılığına eşittir. Veya bunu küme teorisi gösterimiyle yazabiliriz. Bunların hepsine aşina olmak iyidir. Yazı tura gelme olasılığı veya tura yazı gelme olasılığı bu u'ya benzeyen işaretle gösterilir. U veya anlamına gelmektir. Yazı tura veya tura yazı gelebilir. Bunların ikisinde de bir tura ve bir yazı geliyor. Peki bunun olasılığı nedir? Bütün sonuçlara bakabiliriz. 4 eşit olasılıklı sonuç olduğunu biliyoruz. Peki bu durumlardan hangisi bizim gerçekleşmesini istediğimiz? 1, 2. 2 bölü 4. Yani 1 bölü olasılıkla atışlardan en az bir tanesi tura ve bir tanesi de yazı gelecek. Olasılık ağacını çizdiğimize göre bunu daha da iyi anladığımızı düşünüyorum. Bir seferde sırasıyla iki atışı konuşmuştuk. Ancak anlamalısınız ki bunlar aynı anda gerçekleşemeyecek olaylar. Birinci olasılıkla ikinci olasılığı çarpmamızın nedeni ikinci seferde tura gelme olasılığının ilk seferde tura gelme olasılığından tamamen bağımsız olması. Bu şu an size bariz gelebilir ama bazen öyle olmuyor. Bazı insanlar eğer beş kere arda arda tura gelirse altıncı seferde yazı gelme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor ki aslında bu öyle değil. Madeni para beş kere arda arda tura geldiğini bilip, aa en iyisi bu sefer e, yazı geleyim böylece daha önce gelen beş tane turayı telafi etmiş olurum demiyor. Yani tura gelme olasılığı hala yazıya eşittir. Bunu aklınızda bulundurun. İnsan psikolojisi çok farklı bir şey. Çok fazla tura gelince yazı gelmesi gerekiyormuş gibi hissediyoruz. Ama yazı gelme olasılığı aslında artmıyor. Hadi bir örnek yapalım. Aynı anda gerçekleşemeyecek olaylarda olasılıkları çarpabilirsiniz. Diyelim ki hilesiz bir madeni paramız var. 5 kere arda arda tura gelme olasılığı nedir? İlk seferde tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Sonra o 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'si ve sonra onun 1 bölü 2'si. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Çarpı, 1 bölü 2. Çarpı 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2 üzeri 5'e eşittir. Bu da 1 bölü 32'dir. Bu, arda arda 5 defa tura gelme olasılığıdır. Şunun olasılığı nedir? Diyelim ki bir madeni parayı 7 kez havaya atıyorum. O 7 atışta hiç tura gelmeme olasılığı nedir? Şimdi öylesine bir renk değiştireceğim. Bu size biraz karışık gelebilir ama yine sadece düşünün. 7 seferden hiç tura gelmeme olasılığı neye eşittir? Bu durumda ne doğru olmalıdır? Yani hep yazı gelmiş demektir, değil mi? Bu, 7 kez ardarda arda yazı gelme olasılığı ile eşittir. Peki bu neye eşittir? Yazıların gelme olasılığı, turaların gelme olasılığına eşit. 1 bölü 2 üzeri 7 ve bu da 1 bölü 128'e eşittir. Sınıfta veya kalabalık bir arkadaş grubuyla 128 veya fazlası kişiyle eğlenceli bir deney yapabilirsiniz. Mesela herkes madeni parayı birkaç kez atsın. 5. 6. veya 7. atışın sonunda büyük ihtimalle ve daha sonra aslında bunun olasılığını bulacağız. Birine, o gruptaki insanlardan birine Paranın hep aynı yüzü gelmiştir. Birine muhtemelen uzun süre boyunca tura veya yazı gelmiştir. Ve o kişi büyük olasılıkla hayatında o sıralarda büyülü bir şey olduğunu düşünüyordur. Eğer büyük bir odanız varsa, içinde 500 kişi olan bir oda varsa mesela, bir toplantı salonu, birine büyük olasılıkla bu olacaktır. Ve bunu daha bulmadık ama 128'de bir ihtimalle, Arda arda 7 kere tura veya 7 kere yazı gelecektir. 500 kişi için de birine gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.